Sen ki üstü nereye gidiyorsun? Lan çabuk Seni bitireceğim lan sen görürsün Benim yanımda youtuber var hayırdır yaa Kralına eyvallahımız yok değil mi lan? Aynen kallıyım Ulan mami Mami seni nereden bildirmiyor mu? Arkadaşlar Sertaç YTV youtuber benim arkadaşım Eskir aşk Eskir aşk o da geliyor he, he. Abi. Eskiliğe eskiliğe kesin ona Ben eskiler çıkar ya geliyor. Osman Reis Hı. Mami onunla oynadığı he. için oradan biliyorum ha sefer videosunu izledim Oradan aklıma takıldı. O çocuk youtuber mıydı Ya youtuber değil eskiliğe ya dedim. Youtuber değil sonra bir ara Bir takıma Oğlum alalım. bu ne Açabilirsem valla adam kaçtı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 I need a weapon. help. Allah! Lan oğlum ya, korktum. ulan ne adamlar olduk orda ama petrol ofisine gitsek var ya şey alabiliriz ha. adam git diyor e alabiliriz ama hımm kertacak <gülüyor> ölmemeye çalış bende gerçi sen ölsem hiç olmuyor benim ölmemeye çalışmam lazım bizim bir daha mı oraya atladı? 3 numara oraya atmamış. vaydem öldürdü ama para geldi. aynen yürü be 3 numara yürü be halletti. 2. geldi mi? Buraya bir mı geldi? Allah aşkına git başka yere ya. Heee ne olacak ya. ya Kardeşim o. kendine dikkat et ağzını yüzünü şaklatı veririm bak. Gitsem ya. Gitme o zaman. Geçen bir kanun yok ki. Lan pek abi yavaş yavaş Tek Serta çaka Oğlum bu araba nereye bakıyor lan Aynısı benim başıma gelecek şimdi ya <gülüyor> Lan kaldı ya Öl artık o, oh. al, Üç numara dört numara anki orada adam kaldı mı biz şey yapsanız eğer ikinci akım ya aklım şey yapmayın no adam Fiskap yok abi, abi. tamam aga gidelim o zaman şey en azından anca alırız korkma gel gel, gel, gel, gel, gel. yok bak korkmaktan değil kral ya bizim arkadaş var da uçakta o onlarla çatışalım Bunlar diye orada bizi gostladılar da ben rankman kasmıyorum adı ekstra buraya. Hop sen baklarda. Ha tersse yap şey. 900 metre. Ben de az var ama yine de at atayım şuraya. 47 tane var. F2'de. Ne ya? F'ye atma. Şuradan görürsen Eyvallah. Aha. M4 var M4 var var al 90 tane attım oraya 5.56 tane al ya bir tabut arkalarda kutuyordu şu taraflarda açtım da <gülüyor> Girelim olmadı. mi o Burada 9 mm var ha. Uzi'de falan. Nerede? Dışarıda. Geliyorum. İçeride. da var. 5'erli 6'lı var orada. Şurada var aşağı. Getireceğim. 5'erli var çantası. Ya Almış mısın? Ben, burada da var 9, 9. ben de var var. Da tane falan. Marked an enemy's death para parayı ne alalım? mı Ben ben ben atabilirim. Makinen orada komp var. Ben, bana yanaklık lazım ya. Dört numara yanaklık varsa verebilir misin kanka? Ne kadar da kalpiyor. Kalpitana para var atayım iser. <gülüyor> Oğlum bu mami bizi vurur lan. Bu eşek mami bizi vurur sertçe aga. Pes etsin öyle. O, o eşek bizi vurur ha. lan. Aha drop attı. Ben drop'a gidiyorum. evi sıkıntı yok kalsın senden vay adam üstü kalsın dedi sertecek osmar reis adam, aha yol ödü bende bomba bende bomba aha, Dikkat et ya olur, bir yere bu seferinlere Bizi vurur eşek yaa Ama tabi Duyum Eskiler aşağıdan biri bot Eğer dediğim kişiyse biri bot onlar da vurma yapabilir miyiz Lan yanında Mami var bilmesene olacak. O eşek hepimiz vurur <gülüyor> Valla hiç zor bu acıbazlar bir de yumruk atıyorlar ha Yanımızda mahsun olsa Mahsun olsa sıkıntı yok. Aray gelsin. Bası <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devsl vurur. Ne yapalım? Ha 56 veriyim mi gelin kompresörümü çalma da bir araç bulsaydıklar bana sen gidelim canımız var bir araç bulalım istiyorsan beklerim aynen bir araç bul gel ya açıkta öptürürler bizi var ya sağda aşağıda olur şaltıra doğru gidersen burada bir bug var beni bug'e bırak araç alıp gelin araç alıp gelin araç Bu dördüncü maçın başlar güzel gidiyor şu an. Bir evra çıktı mı? Vallahi öyle bilmiyoruz <gülüyor> söylemiyoruz. de şeyi şey Okay. <gülüyor> var rengsisini şaplaa vuracağım. Ne bilen o mami? Hiç yani, Daha yeni geldim ama klavye şuna, hemen tamam. evin klavyede. Nerede abi? Gitti gitti Gitti gitti motorla gidiyorlar <gülüyor> Kanka bas, bas, arabayı bas. önümüzde basın araba basın var basın <gülüyor> ya, ya, Hadi niye bekliyoruz abi? Abi sürün arabayı işte Sola direkt kafa atmayınca adam bir canı var zaten dire dal, dal dal dal dal abi direkt dal abi direkt dal ya abi zaten yer geç kaldık bayağı iyi çünkü i got supplies watch out yanıyor yanıyor şu anda neredeler merdivenlerde mer mer yanıyor şurada marked the location marked location 2 numara kaldım Beni gelmeye kaldırma var ben kendimi özledim ben öldürtmüşler reis ben Çok. Oo ya. Thank you. Ata yaptı. Thank you. Thank you. Anlar Yer nerede? Let's go Şu my friend. Geldi. Ne oldu kardeş? Biz sıkıntı ama gelemedin ondan sonra. Nasıl vuruyor beni oradan ya? Gelmiş. Dur dur dur. Yapma, gel yapma, gel gel. Tam ortada kaldık. Tam ortada kaldık. Abi adamlar bunlar mame olabilir la. Çok talaket sık diye. <gülüyor> Hadi adamlar. Thank you. Bebeğe bak lan! Bebeğe bak lan! Lan bebeğe! <gülüyor> nereden sıkıyonlar? Adama petrol ofisinde ya! Yani oğlum çık işte şuraya. Arkadan da birisi sıkıyor! Ben anlamadım ki! Arkadan da birisi sıkıyor. <gülüyor> Beni şu arkadan kim dona bakmam lazım. Evet evet, 75'ten birisi vur ya. Bir arkadan vurdular ya. Sizde mi arkadan vurdu? Araç geliyor. Nerede abi o? Aynen, aynen. Çocuk adam. Haja vurdun ne oldu ona? Bayıldım, öldüm, ne oldu? Aynen ya ben. O taş da malak. Öldüm ben, taşı mi, ne, ol. ben, bayıldım, ben ne oldu? Kırp o taş beni kaldırsana. Sertçe gel beni kaldırsana. Şu yere. Abi rahatlatacak, çabuk olacak. Geliyoruz, geliyor, geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Gördüm. Geldiler beni Kapaca kap. Ne yapıyormuş? Gel buradan yine ne ki? Arkadakini arkadaşı gitti. Arkadakinin arkadaşı gitti. <Gülüyor> ya bu nerede ya? Ya bu nerede ya? ya <Gülüyor> <bu Gülüyor> Saat oldu geldi yine ya. tamam mısın çarı kulüpte sinmiş ya bana da diyor ya falan da diyor riayet tara <gülüyor> bir tane bir <gülüyor> tane, tane adam var ya bir, bir tane, tane, tane şey adam ya. Bir şey o adam, ya lotik şey o o adamın yüzünden ben burada kaldım burada kaldım arkadaki adam amma sondakini alırdık zaten o da arkadaki zorladı Bey bu, bu adam